Merhaba arkadaşlar, LAP Akademi bünyesinde gıdalarda pestisit analizi üzerine hazırladığımız sunum serimizin ilkine hoş geldiniz. Sunum serimizin hedefi öncelikle pestisit analizleri hakkında fazla bilgisi olmayan meraklı arkadaşlara genel bir bakış açısı kazandırabilmek. İkinci olarak rutinde pestisit analizi gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızın analizin kritik noktaları üzerine Farkındalıklarını daha da arttırabilmek. Dolayısıyla sunum serimizi mümkün olduğunca sade bir dilde ve bir üniversite öğrencisinin anlayabileceği şekilde hazırladık. Pestisit analizleri üzerine sürdüreceğimiz sunumlarımızı LAP Akademi YouTube adresinden takip edebilirsiniz. İsmim Ergin Harunoğlu, mühendisim. Likit ve gaz kromatografik yöntemler ile Pestisit, veteriner ilaçları, aktif parmasotik bileşenler, poliaromatik hidrokarbonlar ve benzeri bulaşanlar üzerine uzun yıllardır rutin olarak analitik yapıyorum. Bununla birlikte ihtiyaç dahilinde yeni bir aplikasyon geliştirilmesi, metotların validasyonu ve verifikasyonu prosesleri üzerine yıllardır kafa yormaktayım. Evet, gıdalarda pestisit analizleri üzerine planladığımız serimizin başlangıç sunumunda pestisitin tanımı, tarihsel süreci, buna bağlı kullanım alanları ve amaçlarındaki değişimlerden bahsedeceğiz. Gerek doğadan elde edilen, gerekse kimyasal süreçler ile sentezlenen sentetik pestisitlerde olması gereken özelliklerden kısaca bahsederek Pestit üzerine başladığımız sunum serimizin ilkini sonlandırmış olacağız. Kükürt ve arsenik ile başlayan hikaye Gıda maddelerinin özellikle üretimi ve saklanmaları aşamalarında gıdalara zarar veren canlıları uzaklaştırmak, yok etmek veya bitkilerin gelişimini kontrol etmek amacıyla kullanılabilen kimyasal ya da biyolojik ürünlerin tümüne genel anlamda pestisit adı verilmektedir. Pestisitin tarihi antik çağdan bu yana insanlık tarihiyle paraleldir. Milattan önce binli yıllara denk gelen antik çağlardan bizlere ulaşan Homeros yazıtlarında Antik Yunan'da kükürdün, zirai alanda böcek ve küfe karşı kullanımından ayrıca Uzak doğudaki Çin yazıtlarında ise arsenin haşerleri öldürmede kullanıldığından bahsedilmektedir. Tarih boyunca doğayı gözlemleyen insanoğlu bazı böceklerin bazı bitkilere hiç yaklaşmadığını fark etmiş ve bu bitkilerden elde ettikleri tamamen doğal bitkisel kökenli ekstraklar kullanarak Zirai mücadelede başarı sağlamış. Tütün bitkisinden elde ettikleri nikotin ile krisentemden elde ettikleri pretroidler yardımıyla böceklere karşı mücadelede doğal yollardan başarı sağlamış. Günümüzde halen sentetik olarak üretilen nikotin ve özellikle piretroitler spermetrin, deltometrin, piretrin, siyelotrin gibi yoğun olarak tarım alanlarında ve evlerinizde insektisit olarak kullanılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Endüstriyel Tarım Devrimi ile birlikte sentetik kimyasallar zirai mücadeleye tamamen farklı bir boyut kazandırmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda bitlenen İtalyan ordusunda tifüs salgınını önlemekte kullanılmış DDT'nin hikayesini sanırım hepimiz biliyoruz. Hatta DDT'nin böcekler üzerindeki etkisini keşfeden kimyager Paul Müller 1948 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü alır. Etki doğa üzerinde o kadar katastrofiktir ki 1970'lerde... DDT ve benzeri klorlu pestisitler yasaklanmıştır. 245'te ise Vietnam Savaşı'nda Amerikan ordusu tarafından mangro ve sık tropikal ormanların içinde gizlenen Vietnamlı savaşçıları görünür kılma amacıyla çok yoğun olarak kullanılmış uçaklardan Orman üzerine püskürtülen 245'te neredeyse tüm bitkilerin yapraklarının dökülmesine sebep olurken, çevreye ve insanlara büyük zararlar vermiş. Ardından gerek Vietnam'da gerek Amerika'da ve Avrupa'da yapılan gözlemler ışığında, 245'te çevreye verdiği zarar ve üretim aşamasında oluşan dioksin nedeniyle tüm dünyada tamamen saklanmıştır. Dünyada her alanda yaşanan endüstriyelleşme ile birlikte tarımda da verimin korunması veya arttırılması amacıyla istenmeyen otlar, yerleşik yabani hayat ve çeşitli bitki hastalıkları ile mücadelede çoğu sentetik kimyasal olan pestisitler giderek artan bir ile hayatımıza girerek Zirai faaliyetlerin vazgeçilmezi olmaktadır. Etkiledikleri canlı türlerine ve buna bağlı kullanım alanlarına göre pestisitler birçok sınıfa ayrılmaktadır. Burada sunuma eklemediğim en az bu kadar da pestisit sınıfı olduğunu bilmenizi isterim. Böcekler üzerinde etki gösterenlere insektisit denilir. Bunlar pulonikamite örnek gösterebiliriz. Kemirgenler üzerine kullanılanlara rodentisit denilmektedir. Brodipakom yine buna bir örnek olabilir. Maya, küf, mantarlar ile mücadelede kullanılanlara ise funksit denilmektedir. Zirai mücadelede yoğun olarak kullanılan tram ve kaptan bunlara güzel iki örnektir. Yuvarlak solucanlar üzerinde kullanılanlara ise nemotosit deniliyor. Postiazat ve penemifos yine bunlara iki örnek sayılabilir. Maytlar kırmızı örümcekler üzerine etkilileri ise acaridin denilmektedir. Yine abamektin bunlara bir örnek sayılabilir. Salyangozlar üzerine etkili olanlara ise molusisit denilmektedir. Ee, yine buna metaleite örnek olarak gösterebiliriz. Herbisitler ise dünya üzerinde en yoğun kullanım hacmine sahip zirai mücadele ajanlarıdır. İstenmeyen yabani ot ilacı olarak kullanılan glifosatı sanırım hepiniz duymuşsunuzdur. Bir pestisitten öncelikli olarak beklediğimiz nedir diye soracak olursak öncelikle hedef alınan canlıya Toksik olmasını bekleriz. Bence en önemli olan seçenek belki bunu başa yazmalıydım. Doğaya ve insanlara zarar etkisi minimum olmalıdır. Etkinliği sonsuza kadar sürmemeli. Beklenen süre içerisinde fiziksel, kimyasal veya biyolojik süreçlerde toksik olmayan ve doğaya zararsız maddelere dönüşmelidir. Evet, LAP Akademi bünyesinde hazırladığımız gıdalarda pestisit analizi seminerlerimizin giriş mahiyetinde olan ilk sonumunun sonuna geldik. Serimizin ikinci sonumunda görüşmek üzere, sağlık ve huzurla kalın.